Merhaba dostlarım ben Serdar ve Kontraband Polis'e hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yakışıklı abimiz yine bizi bekletiyor. Yine bizi burada durduruyor oyuncuklarken ama biz bekleriz hiç sorun değil. Eğitim tamamlandı. Tebrikler kendi başına çalışmaya hazırsın. Terfi almak için görevlerini doğru bir şekilde yerine getirir. Daha yüksek sınıflandırma, daha iyi kazanç ve karakolun yeni işlevlerine erişim anlamına gelir. Şu andan itibaren seni finansal olarak desteklemeyeceğiz. ...tesisin borçlanması... ...derhal işten atılmanla sonuçlanacaktır. Allah Allah. Yalandan yardım. Evet, şanslı mıydım? Görünüyor ki göreve hazırsın... ...komiserin emriyle bugünün itibaren... ...yapacaklarını izleyeceğim. Tamam hocam, bir dakika. Voice of Aceristan. Aceristan'ın sesi, yalandan yardım. Erkek krallığından bir insani yardım örgütü... ...ulusumuzun düşmanlarını desteklerken yakalandı. Beyaz güvercin... Beyaz güvercin Birleşik Reli'deki ailelere yiyecek yardımı taşırken kanlı yumruk haydutlarına silah sattı. Aa, Vay hainler, vay şerefsizler. Kralçe Keylana bu örgütle herhangi bir bağlantısının olduğunu reddediyor. Erkek krallığı. Ha o yüzden kraliçe. Vatandaşların güvenlerini sağlamak adına hükümetimiz e, krallıktan nakledilen tüm mallara ambargo uyguladı. Vay be. Doğanın yok edici gücü. Ülkenin batısındaki şiddetli yağışlar birçok tarımsal ürünü yok eden sellerin neden oldu. Bölge sakinlerinin sıkıntı çekmemesi için hükümet gıda nakliyesi üzerindeki kısıtlamaları kaldırmaya karar verdi. Wow, okey. Tamam, yani bu şey mi demek? Erkeği krallığından geliyorsa bir şey, onlara ambargo mu uyguluyoruz? Yeni şeyler var, aynen. Malları ambargo. Erkeği krallığı, anladım. Vatandaşların iyiliği için mallarının sınırından geçmesine izin veremeyi sana güveniyoruz. Erkek kralı vatandaşlığıyla suç grupları arasındaki bağlantıların ortaya çıkmasından dolayı hükümet bu ülkeden gelen tüm malları ambargo uygulamaya karar aldı. Erkek kralından mal ve bagaj taşıyan sürücülerin girmesi de yasaklandı. A, Okey. Erkek kralından bir şey geliyorsa yok. Eee... Kıspi plaka numarası. X. Taşıç rengi açık yeşil. Bunda galiba biraz batıracağım. Sürücünün yaşı 53. Nasıl lan? 53'ü biz içeri almadık mı zaten? Gelisse, gel bakalım hocam. Kayıtlı kayıttayız. Her şeyi. Gel, gelin bakalım. Exifs var mı sen? sen? Açık yeşil misin lan? Allah Allah, yapmayın böyle şeyler ya. İyi günler hocam. Ee, hala konşümento şey olacak ve erkek krallığından gelen şeylerle tüm malları ambargo uyguladı. Evet hocam. Bir dışarı çık bakalım önce. Hemen durduracağız siz vatandaşlar. Hemen şey yapacağız azıcık bekleteceğiz. Vatandaşlar diyorum da yani başka ülkenin vatandaşları da olabilirsiniz. Çok makul. Belgelerini ver bakalım. Aracına geriden. <gülüyor> ver bakalım hocam. Ailem tehlikede. Onları boş vatandan kurtarmak için bu sefer yapmam gerekiyor. Lütfen içeri girmemi gizme ver. Oo, erkek krallığı. Saman balyası olan bir de konsumentom var. Ama sen buradan şey yaptın. Giriş yönetmeliklerinden çaktın. Ee, neyse dur bakalım. Pavel Zupkov. Pavel Zupkov. Uyuşuyor mu? Uyu... Oho. Asport numarası eşleşmedi zaten. Ee, Pavel Zupkov. Pavel Zubkov. O eşleşti. 12 Nisan 1981. O Bitiş tarihinden de çaktın. Ee, tam fotoğrafın uyuyor. Konşimenton. Konşimenton. Yani çok da önemli değil ama bakacağız işte konşimento ona şimdi. Yedi zaman maliyası 3 peynir sandığı. Yok öyle bir şey. Bu ülke şey bir ülke. Parlı bir ülke. Bunları Lütfen bununla dikkatli ol. Olurum. Bu ne lan? Peynir sandığı mı lan bu? Nasıl peynir sandığı oğlum bu? Silah sandığına mı benziyor. O madem yasak yani ülkeye girişi. Neden konşimentoyla çıkarıyorsun ki? İnanılmaz gerçekten. 3 peynir sandığı, 9 saman balyası. Hepsini saydık değil mi? 4, 5, nasıl lan 9? Hangisini saymadık ya? 4 burada, 4 burada, şey burada. 3 peynir sandığı. Dur bakalım. 7 saman balyası. Oy, yok daha neler yani sen. Ya, hepten patladın ha. Son bir kez bakıyorum. Pavel Zubkov, Pavel Zubkov. E, onu sal. Pavel Zubkov, Pavel Zubkov, Pavel Zubkov. Allah'tan ismim var bir. E, hocam bunları... Hocam e, Bir şey yap bakalım. Tabii ki yoldaş. Seni yoldaş. E, kapatacağız burayı. E, sen, sen, sen biraz zor girersin. E, reddedildi. Vahço e böyle azıcık şey yapsaydı hazırlık yapsaymışsınız ya. Hiç olmadı komplokur Birisiyle komplo buradan ya. Başka birisini satın al. Böyle sınıra geldik sınırda bakarız diyerek olur mu ya? Bu kadar saçma bir şey olur mu ya? Gel bakalım. Dur bakalım ne kadar gelecek şimdi buradan. Açık yeşil mi lan bu? Aa o kaçakçı mıydı? Açık yeşildi o. İnşallah kaçakçı değildir. Gerekçeli red kusursuz inceleme. Allah'tan iyi. Hocam selam. Eee... Yok değil, e x x değilsin sen. 53 yaş ve açık yeşil de değilsin. Seni de dışarı alalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi kamyondan sürüyorsunuz ileri. Hoş olmuyor. Aa arabalar gelmeye devam ediyor. Ee, belgelerini ver bakalım. Sen ver belgelerini. Ben beyaz göçen yıllardır hemşiyelerimize yardım ediyor. Orada herhangi bir silah yoktu. Partiniz ülkesini zayıf düşürmek için. Döverim seni. Dur, dur bakalım sen. Dur, dur, dur. Adsoyat. Miko Nurmela. Miko Nurmela. Pasaport numarası eşleşti. Birleşik Krali. 22 Mayıs 81. 20... Okey. 11 Temmuz 81. Adsoyat. Okey. Bitiş tarihinde bir sıkıntı yok. Pasaport numarasında sıkıntı yok. Fotoğrafta sıkıntı yok. Konşimento zaten yok. Nereden giriyorsun? Sen okeysin. Ee, i̇nceleme bitti. Fikirlerin var ama onaylasın. Bir sıkıntın yok. Ne demek hocam? İyi, iyi günler ülkede. İnşallah dayak yemeyiz. Dur bakalım şimdi bakacağım şey ne diyecek. Burada sol üstte sizde uyarlar görünüyor mu? Geçen videoda e, onu şey yapmışım biraz e, dikkat etmemişim. Dikkat etmeye çalışmıştım. Halbuki geçerli giriş kusursuz inceleme. Tamam güzel. Azıcık şey yapıyor ama siz görüyorsunuz zaten. Başka bir yazı yazmıyor orada. Her şeyi görüyorsunuz siz. Kapatma lan. Çık dışarı Eksif değil açık yeşil değil Selam Belgelerini ver bakalım Tam ona karar vereceğiz Yagisev. Yaksiyev. Nurbek Yagisev Yaksiev Nurbek Yaksiev Nurbek Yaksiev Nurbek Yaksiev Eyvah Yaksiev Hocam Neyse ee, bitiş tarihi 6 Haziran 81, 22 Nisan 81 ucundan yırttın. Pasaport numaradan eşleşti. Fotoğraf. Bıyıklı gözlüklü bir adam, bıyıklı gözlüklü bir adam. Konşimento. Ee, Bakalım. Ee, boşalt. Hepsi orada mı? Sabun, sabun. Bu, bu, bu, bu, bu, bu. Ee, konstrümentoda bir sıkıntı var mı? Dur bakalım. Yok onu al. Aha. Üç valiz, beş valiz. Üç sabun. Yeah, yani. Komple giremeyeceksin Ne oluyor lan? Dur ben bir daha şeye bakacağım izinle. Sen ne zaman doğdun hocam? Sen 41 yaşındasın 53 yaşında da değilsin baştan kontrol ediyorum ee, sürücün yaşı 53 diyor maalesef Bunları yükle hocam Yükle Alamıyoruz seni Olmuyor yok Bıyıklı birader Bıyıkların güzelmiş Bakayım Dur de. çok da güzel değilmiş bir yana hadi geri dön O bir yana şey yap reddedildi hadi ülkene ne günah ülke Ülkem belki bu ülkeydi. Ben de bilmiyorum ha. Ulan bakmadım. Erkeyden geldiyse de, kontrimento dediysem giriş yönetmeliklerinden de çakmış olabiliriz. Şu an bir kusur olabilir orada. <gülüyor> Kaçakçı değildir ama... Lütfen erkeği olma ya. Gerekçelere. Sürücü ülkeye girelim için gereksiz olan şeyleri... Ah be. İnceleme özeti. Neydi o? Aynen. Erkeği krallığından aynen. Kaybettik. Bir 20 dolar daha gitti. Allah'ım 20 dolar daha gitti. Böyle bir şey olacağım. Bana bir şeyler oluyor. 20 dolar daha gitti. 20 dolar. Gel hocam gel. Gel. gel. Eksif diye bir şey görünmüyor. Dışırı. Dışırı. Herkes dışarıda kontrol edilecek bundan sonra. Şey Yok. Yok öyle gaza basıp kaçmak. Sen 53 yaşında görünmüyorsun ince inceleme bitmiyor lan dur. Saçmalama. Koydu sol. <gülüyor> Koydu solmaz tamam. Ee, sen kaç yaşındasın? Aa, sen 20, 25 yaşında falansın iyi. Pasaport numaran eşleşti. Şöyle bakıyoruz. Ad soyad da bir sıkıntı yok. Sen neredesin? Nereden geliyorsun? Birleşik Rally. Pasaport numarada sıkıntı yok. Bitiş tarihi 3 Mayıs 81, 27 Kasım 81. Fotoğraf iyi. Konşimento e, mu? Konşimento su yok zaten. Allah Allah. Neyse hocam. tam iyi görünüyor. Baştan kontrol ediyorum. At suyatta koyduğu su solmaz bir sıkıntı yok. Bitiş tarihi 3 Mayıs 81. Bir sıkıntı yok. Pasaport numarası eşleşmişti zaten. E, fotoğrafta bir sıkıntı yok. Konşimento'da bir sıkıntı yok. Yönetmeliklerde bir sıkıntı e, Tamam hadi. İnceleme bitti. Hadi gir. İyi günler. O kadar koymasınlar. Bak ben sana söyleyeyim şimdiden. Yoksa solar. Solar. Hadi bakalım. Kusursuz inceleme. Güzel. Başka bir kusursuz kontrol. Ne demek hocam? Hocam sen belki bir 60 yaşında olabilirsin Şu an emin olamadım Ama egzef yok bugün kaçakçı yok ya Allah Allah İstihbarat bizim komple yanlış mı Gerekli olan başka ülkeye giriyorsun Sınırdan geçiyorsun şerefsiz bak gerekli mi diyor Sanki mahallede yürüyor Bahar Yılmaz Bahar Yılmaz Nereden geliyorsun albarak 28 yaşındasın 28 yaşında mısın lan sen Neyse hadi yedim 24 Kasım 80. Aaa. Bu değil. Bu değil yani. Bu yok. Bu yok. Pasaport numarasını kontrol ettik zaten. Hız 13. Iz 13. FH 25. FH 25. Konşimentosu yok. Giriş yönetmeliklerinde bir sıkıntı yok. Ee, hocam. Maalesef. Ya pasaportuna git yerine gel lan şerefsiz. Aa gelip bir de hata yapıyorsun diyor. Hata ben mi yapıyorum sen mi yapıyorsun? Bir bak bakalım bak bir ülkeye gireceğim. Bak bakalım pasaportun ne zaman bitiyor. Nasıl bir aklı, akıl zararı şey bu ya. Pasaportun ne zaman bittiğini, kimliğin ne zaman bittiğini bakıp bakmadan başka bir ülkeye girmeye çalışıyorsun. Aa. Bunu böyle diyorum da ben de yaptım aynısını. Allah'tan çift da iki kimlik vardı <gülüyor> Farklı kimlikler var <gülüyor> Sayın bugün için herkese bu malzemeleri tamamlamak için piste yer var, var şey yok ki. Dur, 1414 dolarımız var. Yalnız komünist ülke olarak dolar kullanmamız azıcık şey olmuş sanki ha. Bu kötü bir fikir aa. Burada bir şey var mı? Aa evet. Şişt. Çıkın lan. Hepsini al. Tabii ki hepsini al. Saat kaç? Azıcık geç oluyor. Hızlı hızlı gideceğiz. Önce taş ocağına sonra polis istasyonuna ee, başka bir yere gitmeye gerek yok zaten. Sonra belki eve dönüp şey yapar. Azıcık daha para kazanalım. Selam. Nereden gidiyorduk? Karakoldan ayrılış. Acaristan dünyasından seyahat ederken Obranko düşman çetet ettik dikkat et. Yoldaşlarını geri almaya ve çalılamaları geri kalma, almaya çalışacaklar. Onlarla karşılaştığında ek bir ödül için kaçabilir ve onlarla savaşabilirsin. Ee, çalışma kampı dümdüz sağ. Neyse karşımıza çıkarsa hallederiz. <gülüyor> Bir yudum daha alacağım. Çok güzel geldi. Çık lan, çık çık. Şşş! Şş! Ay. Lan. Çelipsiz bu lan? Cesetler, ha Cansız bedeni ara. Alırım bu ne? Silah cephanesi, ooo. Bunu alırım bak. Bir de hayvanlar üç kişi şey yapıyor, tabanca mühimmatı ya. Ulan. Hey! Hoşç! Hoşç! Affedersiniz ne? Polis arabasına böyle vurulur mu? Hayvan eriye bak ya. Neyse yarım doluydu, yoksa yani elimdeki malları şimdi şeye götüreceğim. Elimdeki malları kaçak malları yere koyamam. Hoş onların elindeki mallar. Ha, evet güzel bir noktaya değindim. Bak onların elindeki mallar da kaçak mallar. Belli ki bunlar bir takım şey zaten. Çerifsiz. E bu şerefsizlerin elindeki mallarda illa ki kaçaktır yani şey değildir. O zaman benim nasıl bir yol izlemem lazım? Hangisi daha etik? Benim hali hazırda el koyduğum kaçak malları mı götürmem lazım? Yoksa onları bırakıp yeni malları götürmem lazım? Cesetleri de orada bıraktık bak. Abi araba burada durmuş gündüz. Arabayı haşt etmişler. Şiasma kampı. Açın yoldaşlar açın. Açın kapıları. Memleket adına çalışacak yeni insanlar getirdim. Evet şunu. Hocam selam. Sana vurmayacağım merak etme. Oh mis gibi. 215 dolar da buradan. Sanki böyle iki tane şey yapmışım gibi. içeri İçeri gir. Gece de uzuyor ha. Dur bakalım şimdi. Buradan çıkmadan önce nasıl bir yol izleyeceğiz. Polis istasyonu nerede? Haa. ha? Oha. Uzakta baya uzakta polis istasyonu. İyi git vereceğiz. Yapacak bir şey yok artık. Şöyle sağ taraftaki yol dümdüz izleyelim bakalım. Ne kadar şey gidiyoruz. Aa tüneye girdik. Baya tünele girdik. Işıklar açamıyor muyuz ya? Hayır dur dur sakin. Şşşş. Şşş. Lan. Olan! Çık şuradan. Çık lan. Ben, ben iyileşebiliyor muyum? Ben iyileşebiliyor muyum? Dur. Çık şuradan. Ulan! Şşş! 70 dolar verdiler ama ben görevimi yaptım yani. Ben şey oldum. Tabancamıymıştı, işime yaray yarayacak. Ama bakın doldurdum tabancaları, hiçbir şey kaybetmemiş olduk. Hadi gidiyoruz. Açmak yok. Açarsam çeksin, vursun amirim beni. Bekleyeceksiniz. Araba pert oldu ha. Nereye geldik? Sabır dur, soldan devam. Yok soldan mı devam lan? Nasıl soldan devam ya? Düz düz devam işte. İyice gece oldu ha. Çabuk gidelim de. Bundan sonra başka savaşmayayım gerek yok. İki ya kaç kişi öldüreceğim ben tek başına bir tane komutanım ben. Altında birlik yok bir şey yok. Kaçak malları da verip sonra gidelim. Ama güzel yani vuruyoruz. <gülüyor> pat pat pat dökülüyorlar. Aracı mahvettiler ya. Kendimi üzülmiyorum. Hadi ben iyileşir bir şey de aracı üzülüyorum ya. Devletin cebinden çıkacak bu şeyler, bu masraflar. Vatandaşın oha mezarlık. Vatandaşın vergilerinden çıkacak bunlar. Arabalar çok şüpheli görünüyor böyle. Ben tam ben geçerken şey yapıyorlar. Duruyorlar. Dümdüz yok sol. Sağ tarafta nereye gidiyor bilmiyorum. Bu da başka bir sınır karakoldu herhalde. Hocam bakın gecenin bu saatinde geliyorum. Malları bırakmaya geldim. Direkt burada ineceğim. Gördüğünüz gibi şeyde. Şeyi bırakamıyorum zaten. Kapıyı kapıyı açamıyorum. Kapı açık. Kapı yok. <gülüyor> <gülüyor> ah. 120 plan yine. Az ama siz bilirsiniz yani ne diyeyim. İşte buradan dümdüz sağ, değil mi? Devlet bize az önce maaş vermeyi mi bıraktı bu arada? Sen daha fazla finansal destek vermeyeceğizden kasıtları bu muydu? Sen artık sen artık maaş vermeyeceksin, kendi başının çaresine mi baktırdı? Ben devlet memuru değil miyim? Burada <gülüyor> bir sıkıntı yok mu? Ha yani diyen devleti sorgulamak bana düşmez. Yine dediğim gibi devletin çarklarını iyi işlemesi için elimizden geleni yaparız. Küçük bir sıkıntı var sanki. Yani bazı acayip işler yapmaya e, göndermek istiyorlar sanki. Günlük masraf 150 dolar ha. Şeyi geçti. 150 dolar iyiymiş ama artacak. Geldik. O masraf biraz daha artacak. Nasıl durduruyoruz motoru? G mi? G. Hocam. Ulan o, o var zaten. Tamir et tamir et. Okey. Güzel. 50 dolar verdik yeter. Başardım başardım. Her şeyi hallettim biraz zor oldu ya. Lüsus olacağım. Biraz zor oldu. İş telefonu. Postu yönetilmek. Karikatka sınır karakolu. Okey. Oyuncu evi. Polis memuru. Ben burada ne yapacaktım ya? Ah. Sanki sen daha iyi şey yapacaksın. Bu ne? Tüfek kullanacak. Tabanca tüfek. Tüfek kullan. Bu yeter. Geri kalanı sonra. A, bir de aslında hazır buraya şey yapmışken bir nezareti mi halletsek? Repo değil nezaret. Aa yok. Çok riskli. Ben yatmaya gidiyorum. Yeter artık. Çok yoruldum. Kapı da açık kalsın. Yeni eleman bizi korur. Ah, sabah oldu. Güzel. <gülüyor> İyi uykunuzdur bir sonraki iş günümü ben hazırım. Bir sıkıntım var. Burada ne varmış? Bu ne mektup? Senin komünist pislik. Senin yüzünden ailem zar zor hayatta kalmayı başarabildi. Hacutlar parayı zamanında ödeyemeyeceğimi, ödemeyeceğimi öğrenince evimizi atışa verirler ve köpeği öldürdüler. Senden çok az bir şey rica ettim ama elbette bu katı kurallara uyman gerekiyor. Umarım sen de bir gün benzer bir kader oyunuyla karşı karşıya... Sus lan! Sus! Ben görevimi yapıyorum. Ben onurlu bir adamım. Ben böyle yapmasam nere şöhtler verilmişti. Sistemle yozlaşmıştı şimdi. Ee, egzef. Ee, açık yeşil. Sürücü yaşı 53 erkeği krallığından şeyler girmiyor ve konsumento. Evet hocam gelin. Bunun üzerine bir şeyler var mı yok. Benim orada bakabileceğim bir şey var mı yok. Aa keşke alsaydım. Neyse bugün sonunda alırız. Selam. Kapatma lan. Sen e, araçtan çık bakalım. Sen mal getirmişsin yanında. Yanına, sen nereden geliyor? Ya ne yapacağım ben senin belge. Neden tutayım senin belgelerini ya? Yine kendine ait olmanın işleri burnunu sokuyor devletimize. Alinen iftira atmakla kalmıyorlar. Haydutları da destekliyorlar. Adası, al Allah Ha acaristanmış evet baya. 22 Nisan 81. Şey 22 Nisan'dayız. 25 Kasım 81. 9 Mayıs 81 tutuyor. Bunlar tutuyor. Kazander der. Grigoryevich. Grigoryevich. Okey. Valizler. Hmm. Yani ad soyad at. Soy at. Okey bitiş tarihi. Okey pasaport numarası. Okey fotoğraf. Fotoğrafta okay kondişimento hocam şimdi bakacağız. Ee, üç valiz, iki gübre, iki sabun. Şunlar iki sabun galiba. Sadece zamanımı harcıyorsun. Aa, görev görevimi yapıyorum kardeşim? Allah Allah neden bu kadar şey yapıyorsunuz ya? İki sabun, üç valiz. İki gübre değil mi? Doğru şey yaptık. Dur, bu değil. İki sabun, iki gübre, üç valiz. Doğru. Senin plakan neydi? Net size tamam. Buyur dur. Hocam kaldır bunları. Hallettin hemen. Hızlıca hallediyor. Aslan parçası be. İncelime bitti. Hadi gir. Nihayet. Hadi kardeşim hadi. O, yani Yok hain erkeği, hain bali falan filan olmaz. Yemezler bunları. Burada belli oluyor. Görevini yapıyor musun, yapmıyor musun? Hadi yürü, yürü, yürü. Sonrakini getir. Geçerli giriş, kusursuz inceleme. Güzel. Aa terfi ettim. İnceleme için ödül, ödül arttırıldı. Aletleriyle gelmesi için Vlad arayabilirsin. Yes. Bu güzel bir şey bizim için. Ee, hocam selam. Senin şey ney? Eee tamam şey yapmıyorsan açık yeşil değil zaten. Ona araçtan çık önce. Önce araçtan çık hocam. Teşekkürler. Kaçmayasın ne olur ne olmaz. 53 yaşında mısın acaba? Ha belgeleri almalım da. Yolunda yolunda. Erlan Sokolov. Erlan Sokolov. Erlan Sokolov. İsimde sıkıntı yok. Bitiş tarihi 19 Mayıs 81. 7 Haziran 81. Onda da sıkıntı yok. Pasaport numarası ee, lan. Şş, Eşleşti. Fotoğraf. Ee, tamam. Ne var? Konsemento. Domuz. Bir tane domuz. Ee, Okey. Bu bir tane domuz. Sen nereden geliyordun burada? Erkek kral. Ah be, hocam ya. Olmadı hocam, maalesef Domuzun da sana hayatınızda mutluluklar dilerim. Ama erkek krallığından gelden geçemiyorsun maalesef. <gülüyor> ne gün ee öyle gün. Bu da o günlerden birisi. Maalesef hadi bakalım. Sen açık, iş... Bu açık yeşil değil değil mi? Bu sarı yani. Ee, teşekkürler. Sen oradan çıksana bir. Ne geldik? Gerekçeli red kusursuz inceleme Ah güzel. Çık bakalım oradan. Şimdi. erkek krallığından geldin senin için. Tahir Tahir Erali Eraliyev. Tahir Eraliyev. Ooo. bitiş tarihinden gittin sen. Ee pasaport no. Yok yanlış şey yaptım özür dilerim. Ya ol ol eşleş. Aa eşleşmedi hakikaten. Aa. Polşimento yok. Fotoğrafta aynı görünüyorsun. Ee, 58 yaşındasın. Hocam seni maalesef alamayacağız ya. Başka bir şey yok burada. Ee, hmm. Red. Ya gidin kontrol edin şu belgenizi. Bu kadar zor mu ya? Ulan başka ülkeye giriyorsunuz. Azıcık şey yapın ya. Açık yeşil değildir inşallah. Bu Sarı bu. Baya sarı. Benim plakan yok hocam. çık bakalım dışarı kusursuz inceleme güzel. 130 dolar geliyor artık iyi güzel hayat güzel benim için. Ee, bu açık yeşil değil plakan bir şeyle de değil belgelerini ver şey bakalım. Gerekli gerekli sen yanımda mal getirmiş gibisin inşallah erkek krallı değilsindir <gülüyor> erkek krallı. Tamam Sevda Saliev Sevda Saliev ee, pasaport numaram bu ee, 53 yaşındasın eyvah. Modulan? lan? Shh. O alo. Nasıl ne nasıl geldiler bunlar ya? Ulan iki şey almışım. Oğlum 53 yaşındaydı şu adam ya. Oradan pompalı sıkılır mı? Geri zekalı. Ben de buradan tabanca sıkmaya çalışıyorum ama aynı mantıkla yani. İleri, ileri bastır, ileri yok öyle bir şey. İleri bastıracağız. Cepheyi ileri alacağız, neresin lan? Sıkarsa buradan sık oğlum, sıkarsa buradan sık. Gösterin ulan yüzünüzü. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Pat pat pat pat pat pat pat. Yenilen düşmanlar 6 karakol korundu. 300 dolar aldık Güzel. Karikatka bölgesinde faaliyet gösteren organize bir suç grubu kaçakçılık, silah ticareti ve fidye için adam kaçırma işlerinde yer alıyorlar. Ha bu çete, bu dümdüz çete. Akariz, Acaristan polisi ile sürekli çalışma halindeler. Kanlı yumruk. Mikail Garin önderliği liderliğindeki hükümet karşı diriliş hareketi amaçları Acaristan'ı komünistlerin elinden kurtarmak. Son birkaç yılda devlet makamlarının derinliklerine sızmayı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiler. Allah Allah. Gittiler mi lan? Silahlarını alsaydık be. Neyse hadi devam. Ulan kaçakçı gitti be. Kaçakçı gelmişti ya. Neyse hadi gel. Açık yeşil mi lan bu? Bugün kaçakçılar üst üste geliyor. Hocam bak ben elimdekini göstereyim de sen ona göre hareket et beni. Ne kadar memnun kaldı tamam daha var. Yolda bir iki kişi indiririz şey olur. Çık. çık bakalım çık çık sen oradan çık bakalım. Acaristanlısı Ziyeyon Aleksandrovic. Ziyeyon Aleksandrovic. Ziyeyon Aleksandrovic. Ziyayon, Ziyayon tam isimde bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Ben bu ismi böyle şey yapacağım ya. Azıcık şey yapacağız ama eşleşti, güzel. Ee, bir tane buzdolabı taşıyorsun. Ee, sen 54 yaşındasın, 53 yaşında da değilsin. 5 Ekim, 81-23 Nisan, 81-22 Nisan iyi kurtardın. Şöyle bakıyoruz, bitiş tarihi. uyduz, e, pasaport numarası, uydu fotoğraf... Ee, uydu giriş girişiyorum kendi zaten sıkıntı yok ee, bir tane buzdolabı dedin birdu ee, bu bir tane buz dolabıdır bir tane buz dolu bu bu Evet iyi hocam XF değil açık ama bu açık yeşil. bir dakika Açık yeşil, bu bir yeşil ve ben şu ana kadar kaçakçı göremedim, elimizdeki tek kaçakçı da şeyde kaçtı, aha. Ah, şu yükü boşalt. Ya. Ne bu, silah bu, ne bu, silah. Ya parayı al, ya parayı alacağım ben ya, ya. Dur bakalım, dur daha neler neler göreceğiz. Aha. İlahlarda devam, dur bakalım. Belki diğer lastiklerde de görmediğim bir şeyler vardır. Var mı? Gözümden kaçmış olan? Yok. Koltuklar bir şey görünmüyor. Allah Allah. Retry. Estağfurullah. İki tane buradan silah çıktın. Aa buzol var dur dur dur. Yok burada bir sıkıntı yok. Evet hocam. Ee, seni içeri alıyoruz. Ne tap? Ya. Buraya bir gardinal oldum. İşte şu an itibaren Vlad'ın seyyar mağazasını sipariş edebilirsin. Mağaza mevcut iş gününün sonuna kadar eriştirebilir. Onu polis garajında bulabilirsin. Tutuklu nakliyesi ve kaçak mal siparişi verebilme imkanına sahip olmak için seviye atla. Anladım. Onu yapmamak gerek yok ama... Lan hazır şurdayken. Ee, nereye koyacağız bunu? Guardian. Sınır polisi yok. Guardian bir tane Guardian şey yapalım. Hadi bakalım. Ee, ben şunları önce bir şuraya koyayım. Hocam sen burayı temizle bakalım. Bu sonda şimdi gidip kendi işlerine bakabilirsin. Yani... Bir tane tutuklu var. Gidip onu nakledebiliriz. Elimizdeki şeyi hemen şey yapmaya gerek yok. Ama tutukluyu nakledeceğim sanırım. Hadi lan aracı. Belki yolda birilerini görürüz. Oradan silah milah falan şey yaparız. Cephane toplarız. Ne güzel olur değil mi? Gün 2 ayın daha vurursak ne güzel işte. İyi günler. G'ye basacağım. Onu unutmamalıyım. En sağdan dümdüz devam edeceğim değil mi? Şey bu aynen. En sağdan dümdüz devam edeceğim sonra dümdüz geri dönerim. Malları vermeye gerek yok ama her kaçak için 100 dolar veriyor. 100 dolar güzel her kaçak için. Bu arada ben şeye bakmadım. Neyse kaçak teslim edildi ne kadar aldığıma bakmadım. Maalesef bakamadım onu. Olur da önüme birisi çıkarsa vuracağım. Vuracağım. Kerat motel, Karat motel, Kerat motel. Artık nasıl okunuyorsa şimdi şey de bilmiyorum. Hani burada ee, işte, e, ne bileyim Sevda geliyor, o geliyor, bu geliyor, Selim geliyor. İşte Süleymanov geliyor falan. Nersman! siz seni. Sen bu komutanı şey mi yapacaksın ha? Hayvan herif. Silah cephanesi tam bu güzel. Onu Onları fulleriz. Diğerleri nerede ya? Tabanca mühimmatı gel bakalım. Oh mis gibi. Fullleyelim. Oğlum yine arabaya mı çarptınız? Ne kadar dandik sürücüsünüz siz ya? Aptal insanlar. Gelip polis arabası neden çarpıyorsunuz? tam bu arabayı, arabayı bizim park etmemiz lazım ya? Çalışmanın ortasında da olsak park etmemiz lazım. Şuna bak ya, gelip kapıyı koparıyorlar, şey yapıyorlar, inanılmaz, inanılmaz. Ben kötü sürücü değilmişim, ben bunu anladım, ben iyi araba sürüyormuşum. Yollaştırmam memlekete çalışması için yeni adam getirdim. O da çok mutlu olacaktır. Düzgün işler yapacağı için. Aşağı in aşağı. Neden aşağı iniyoruz ya? ve evet, biz aşağı iniyoruz galiba. Şimdi biz aşağı inemiyoruz bu arada. Yeni birileri var al. 130 dolar mis gibi. Ay bakalım geri dönüyoruz. Şu an sınır kapısına geri dönüyoruz. Şey yapmaya gerek yok. Arabanın içine ettim ama 50 dolar ona vereceğiz. Bu azıcık pahalıya mal oldu. Evet. Ama yani şeyi boşalttık. Ee, nezarethaneyi boşalttık ben, Benim orayı bir yükseltmem lazım Ama 900 dolar Ama şu anda iyiyiz aslında Zarara düşmeyiz diye düşünüyorum Yine elemanların ne kadar tutacağını bilmiyorum Ama zarara düşmeyiz bence Bence yaparız bence hallederiz bence nezarethaneyi Şey yaparız artırırız Ulan hadi önüme çıkın hadi önüme çıkın Hadi birisi daha önüme çıksın hadi bir Hadi bir pusu kuralım aa komutan geldi He he he biz pusu kuracağız Hadi silahlarımızı doldurup pusu kuralım Hadi öyle bir şey değil lütfen yalvarıyorum ya ama o cephaneleri iyi toplayın yani yanınıza. O tabanca cephanelerini özellikle iyi toplayın yanınıza ya. Hani bir az az sıkmayacaksınız çünkü sağlam sıkacaksınız. Hadi pompalı mı aldınız yanınıza? Başka bir tüfek mi aldınız? Hiç belli olmaz. Yanınıza bir tabanca cephanesi alacaksınız. Bir tabanca bir tabanca cephanesi alacaksınız. Cephanizde iyi alacaksınız. Hani silahınız tutukluk yaptı, bir şey yaptı. Tabancaya geçersin. Ne oluyor lan? Şşş. mu? Çok şey gibi duruyor böyle. Pusu kuracaklar, kurmayacaklar. Karar vermeye çalışıyorlar ama kararsızlar da var. O kararsızlar biraz daha mantıklı düşünüyor. Bizim kararsızlardan bahsetmiyorum. Onların kararsızlarından bahsediyorum. Tamam. Çık şuradan. Hocam arabayı tamir edersen çok sevinirim. Harika, güzel. Tekrar hoş bulduk. 1751 dolarımız var. Azıcık daha tabanca cephanem var. Ee, ne yapıyoruz? Buraya giriyoruz. 900 dolardı şey, yanlış hatırlamıyorsam. Depo değil, hapishane. Yükseltiyoruz. Ne, bakım ne kadar olacak bilmiyorum. 40 diyor bakımı. Ee, yeni araba yok, değil mi? Yok işlerim bitti. Ee, zaten gece doluyor, güneş de batıyor. Ben uyuyorum. <gülüyor> Abi çok güzel ya, ya bu çok güzel ya. <gülüyor> okay. Abi inan inanılmaz. Dur bakalım ne kadar tutacak şimdi şey. Bakın 245 dolar iyi. Ee, Tam 1.165 dolar kaybettik ama 1.771 dolar var elimizde. Nasıl lan 1.771 dolar nasıl çıktık? Tutukluların nakledildi, geçerli kontrol yok edilen pusular. Birikimler 1771 dolarmış şu an benim. Nasıl ya? Oğlum benim daha az param vardı elimde. Bu nasıl mümkün ki? Uyan yollaş. Önünde acaristan'da olacak. Harika bir gün bizi bekliyor. Hadi bakalım yapalım. Yeni gazete yok. İnşallah bugün birisi azından saldırmaz. Açık yeşil arabayla exef. Diğer adam 53 yaşında mıydı o zaman? 53 yaşındakini mi aldık biz içeri? Neyse, ge gelin bakalım, aç kapıyı, gelsin. Egzef değil bu. 53 yaşındaki şey de gitti. Gel bakalım hocam. İyi günler. Erkeği krallığı. Yok, kapat. Emek Sokolov, Emek Sokolov. Pasaportlar uyuşuyor mu? Uyuşuyor. 13 Mayıs 81. 29 Kasım 81. At soyad uyuştu. Bitiş tarihi uyuştu. Pasaport numarası uyuştu. Evet bu sensin. Konşimento'da bir şey yok zaten. Sen iyisin. Hoş geldin hocam. Acaristan'a. Ne demek hadi görüşürüz. Sonraki. Açık yeşil mi geldi şu an? Açık yeşil geldi galiba. Geçerli giriş kusursuz inceleme. Ha, harika. Hocam sen sanki açık gişilsin ya. Ulan inşallah ineğin bir tarafına bir şey saklamamışsındır. Çık çık çık çık. Bir tane inek. Erkek kral. Oho. Meelis Ormonov. Meelis Ormonov. Güzel. Meelis Ormonov. Burada da aynı. Bunları karşılaştırıyoruz, bir sıkıntı yok. Bitiş tarihi 21 Mart. Evet. 27 Mayıs falan derken ee, pasaport numarasını karşılaştırdık zaten, değil mi? Eşleşti, güzel. Pasaport numarasında bir şey yok. Evet, bu sensin. E, Cornishmen'da bir yani bir inek var da, ee, o çok bizim için bir şey ifade etmiyor. Yani sen açık yeşilsin. Ulan inekli bir şey saklamadın değil mi? Yani koyu yeşil... <gülüyor> ah işte bu. Böyle konuşacaksınız ya. Ama şimdi bir şey bulursam yakarım çırını. Hiçbir şey bulamadım. Bir şey bul bulacak olsam şuraya kadar bulurdum diye düşünüyorum. Çünkü genelde... Ya ülkeye böyle bir paket limon suyu getirmek için şey yapmıyorlar yani. Kaçakçılık yapmıyorlar. Genelde arabanın her yerine bir şeyler koyuyorlar. Ama bu sen burada bir şey görünmüyorsun hocam. Ama zaten ülkeye giremeyeceksin. Çünkü yani... Dur bakalım. Ee, neler dedik? Giriş yönetmenlikleri bitiş tarihi. Aynen. Vet edildi. Watch your Ah be. Ah be keşke azıcık daha kompletseydin. Ne ne ne dedik ya? Eee Belgesim değil. Ha bitiş tarihinde mi hata vardı? Bir şeyin hata vardı hocam ya. İnşallah kaçakçı değilsindir ama değilsindir diye düşünüyorum. Lastiğini de yaptır. Şu lastiğe bak ya. Yine açık yeşil gibi görünüyor. Egzef miydi lan o? Yok ona baktık. İlk şey bak. Kusursuz incelemek. Güzel. İşçi lideri bir diye şey aldım. Neden öyle? Kusursuz alınca öyle oluyor? Cam dışarı. Sen, Yeşilsin. Ulan oyuna bak. Şiletsizlik yapıyorsun oyuna Bütün arabaları yeşil yolluyorsun. Açık ile koyu yeşil arasındaki farkı çok anlayamayan ben işkence çekiyorum yani. Atma turu. Hemen ver bakalım hocam bu belgeleri. Erkek Krallığı. Pemr Atayev. P hmm. 2 Eylül 81, 30 Ağustos 81. E, pasaport no. Eşleşti sıkıntı yok. Fotoğraf eşleşiyor. Konuşman ton yok zaten. E, ama yani orada bir sıkıntı var ve onu o sıkıntıyı şey yapamayız. Giriş yönetmeliklerinde bir sıkıntı yok. bir de buralara bakacağım izninle. Yani bir sıkıntın yok gibi. Zaten kaçakçı olsaydın tutarsız belgeli giriş yapmaya çalışmazdın diye düşünüyorum. Ama e, maalesef at soyat Peter'dan Pemra dönmüş. Sanki ikisi başka şeyler. O yüzden seni reddediyorum. Ne tap? Oğlum bu şeyine bakmadım ben senin neydi? baktım zaten. Ona hep bakıyorum. BMW. Eee egzefiyle açık yeşil. Hala açık yeşili bulamadık. Hala egzefi de bulamadık. Ah exef geldi. Gel bakalım gel gel gel gel gel gel gel. Şş. dışarı. Kusursuz inceleme Çok güzel. Önce bir belgelerini ver. Sus lan. İçeri alacağız seni zaten belli. Arslan Fadel. Arslan Fadel. Ben bunu yapayım da. 27 Mart. Oo. Ne kadar beceriksiz bir kaçakçısın ya. Pasaport numarası eşleşti zaten. Ar orada sıkıntı çıkmadı. E Mart olur mu lan? Nisan'dayız. E fotoğraf... E fotoğraftan da çaktım. Konşimento yok e ama... E gel gör ki... <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Gu çok gururlandım. Çok... Sen rüşvet vermeyip mi kalktın yoksa rüşvet vermemeye mi kalktın? Ne yaptın anlamadım ben seni orada. Yani fark etmez de. Hadi dur duras. Ülkeye soktuğun haltları bulmaya çalışıyorum şerefsiz. Ay yaş gibi geliyorsunuz zaten. Oha! Hala bu araba neden biliyorsun ki? Bütün lastiklere sokmuş hayvan elif. Çüş. Hadi dur ve duras. Yer yok, yer, yer. Dur burada bekle. Alın şu adamı bu arada içeri. Ya dur. Ee, al, alın şu adamı içeri. önce alın Araştı bu adamı içeri. O, Öncelikle alacaksınız bu adamı içeri. Atayçi. Hocam. Kolay gelsin sana. Hah hazır buraya kadar gelmişken şunları da bir Ben de kaçak malmışım aslında. Bunu bugün öğreniyormuşum değil mi? Kapıyı açın kapıyı. Dur dur daha temizleme. Be, bilmiyoruz daha neler var. Şey yanıyor. Çok, aha. Yok daha neler ya. Ulan ne ayaş herifmişsiniz ya. Her taraftan alkol çıkıyor. Şuna bak kaçak alkol getirmiş. ona. Arabanın her tarafına sokmuş ya. Bir de kıçına bakalım bakalım. Orada da var mı bir şeyler? Bakalım şöyle şey. Orada burada bir şey var mı? Burada. Oha yani. Yuh artık be. Ulan kafa yedin. Bir dakika. var ne, Nereye bakacağız ki başka? Ne, başka nerelerde olabilir ki? Arabanın kendisinde yok. Hocam götür şunu ya. Böyle temizle şunu ya. Neyse daha Bill vodka yaparız? Bu ne? Ha, canı bitiyor şeyin bıçağın canı bitiyor herhalde biter benim de canım bitti yani buraya kadar sen nesin? Exef değilsin. Böylelikle Exeften kurtulmuş olduk. Şu an sadece açık yeşil arabaya bakacağız. Gel hocam gel. Ben tam böyle bir evet, militan tipi var bakalım. sende ama araçtan çık bakalım. Exef değil zaten açık yeşil değildir herhalde sarı bu. Ona ben karar vereceğim hocam bakalım Matei Mate Kozlov, Matei Kozlov, Matei Kozlov, Aceristan'dan geliyorsun ee, yani bütün sülalene getirmişsin zaten yanında şunları bir eşleştirelim eşleşti harika ee, 21 Kasım 81 13 Semmuz 81 her şey güzel ee, şimdi bir de şeye bakacağız Dikkatli olacağım da yani yanında her şeyi getirmişsin hocam. Bunlar arabada kontrol etmekle olmaz. Bunu şey yapacağız. Bütün evini mi taşıyor musun sen, sen? Acaristanlısın zaten. Yurt dışından mı geldin? Taşınıyorsun. Şey yapıyorsun. Döten döşemeye devam et. Lan ne döşemesi? Şu arabanın haline bak ne döşemesi ya. Bir de dikkat et diyor. Sanki arabaya çok titiz bir şekilde bakıyormuş da. Şey alıyormuş gibi. Evet. Ee, i̇ki gazlı ocak. Üç elma sandığı. Altı çimento. azıcık bu tuhaflık var bu işte ama. Ne? Alevlenebilir yakıt. Ne yani şu an? iki gazlı ocak. Üç elma sandığı. Bir alevlenebilir yakıt. Bir klozet. Altı da çimento. Okey, her şey güzel görünüyor şu an. Bir sıkıntı görünmüyor. Hocam şunları geri koy. Arosko, Bir sıkıntımız, bir şeyimiz yok. Depoyu bir genişletmem gerekecekti. Eğer şey alsaydım. Gitirince paramız olsaydı. Hocam. Bir belgelerine son kez bakacağım izninle. Hayır. At soyatta bir sıkıntı çıkmadı. Bitiş tarihinde de bir sıkıntı çıkmadı. Pasaport numarasında da bir sıkıntı çıkmadı. Fotoğrafta bir sıkıntı yok. Konşimento'da bir sıkıntı yok. Giriş yönetmeliklerinde bir sıkıntı yok. Ülkene baştan hoş geldin dostum. Hadi bakalım baş en başta yaptığım yorum için özür dilerim. Ee, sen ülkene girebiliyorsun rahat rahat. Bugün kusursuz denetleyici ne oldu lan kusursuz inceleme. Bütün günü kusursuz mu geçirdik? Güzel. Ee, gün bitti. Ee, ama e, Bunları nasıl yapacağız ya Bunları keşke doğrudan şey atabilsek Benim bu bıçağım bitmek üzere Heh. Bunları arabaya koymak için Şu an dışarı koyuyorum Kaçak malları götüreceğiz Kaçak malların burada durmaması lazım Hala zamanımız var Hızlı hızlı her şeyi hallettik Götürelim değil mi ha, Yolda 2-3 şerefsiz görürsek onları da öldürürüz Nereye koyacağız bunları ya? Yok burası değil. Aa içeri girebiliyorum. Heh. Bunu ver. Bunu ver. Ve bunu ver izninle. Heh. Müthiş çok güzel. O şeref sizi götürmeyeceğim. Hazır şey olmuşken. Ee, e, e, tane büyütmem gerekiyor muydu benim? Büyütüm mü? Yaptım mı ben o işi? Yoksa gardiyan mı atadım? Şu an kaç kişi alıyor burası? Üç kişiden fazla alıyor herhalde burası değil mi şu an? Hapishane 2 tamam. 5 kişi alıyor güzel tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok çok iyi çok iyi çok iyi. Orayı büyütmeme gerek yok doğrudan şeye gidiyoruz. Kaçakları falan o adamı götürme hani yer bu hoşaltayım falan dedim hiç gerek yok. Çünkü yol çok uzayacak acayip uzayacak. Şimdi buradan nereye gidiyoruz yanlış yere gidiyoruz. Doğal edin gidiyorum değil mi? Aynen. Polis üstüne gideceğim. Kaçak malları oraya bırakacağım. Çok dandik bir para verecekler. Abi bence sevineceklerdir diye düşünüyorum. Çok fazla şey var. Ee, geceleri güzel geçer. Kafalar iyi olur. Onlar da orada stres yapıyor zaten. Ama çok fazla iyi olmasın ya. Bir kısmının ayık olsun. Çünkü polis üstü orası. Saldırılırsa şey yapmayalım. Salmayalım kendimizi. Ne güzel oymuş bu ya. Ne keyifli oymuş. Dur dur dur. Şehrefsizler sizi. Silah yapan Hepsini alıyorum. İyi devam değil mi? Aynı yoldan devam. Aynen. Ne yapıyor bizim polisler orada ya? Polis üstünün dibinde bana pusu kuruluyor. Sınır komutanla, Sınır komutanına pusu kuruluyor. Polis üstünün dibinde. Polis üstündekiler ne yapıyor? Karakoldakiler ne yapıyor? Biz sınırda o kadar didinelim edelim. Al ne kadar gel. 187. Bravo harika. 187 geldi. Ya. Başka bir faaliyet daha olmuştur eminim. E, seni yazmak isterdim ama yapacak bir şey yok. Ellerinde AK-47'lerle duruyorlar ya. Şuradaki bak şuradaki azıcık baksa şu tarafa baksa görecek orada. Çatışma oluyor. Çatışma çatışıyoruz. Çatışıyoruz. Pusu kuruyorlar. Sınır komutanınıza pusu kuruyorlar. Hallederiz. Hepsini hallederiz. Hiç sıkıntı değil. O yani şey değil. Öyle şatkanla gelmiş öyle böyle yapmışlar. Hiç sıkıntı değil. Hepsini çatır çatır indiririz. Çatır çatır. Terfi aldık. Terfi aldık bugün. Güzel oldu. Bir sürü güzel başarın da geldi zaten. Yaptım, bunu yaptım, Bunu yaptın diye güzel güzel başarınlar da geldi. Hocam bunu tamir edersen harika olur. Hadi 50 dolar tamire gitti. Her şeyi hallettim. Sıkıntı yok. 1400 dolarımız var. Şuraya depoyu acaba şey yapabiliyor muyuz? Depoyu. Depo bir Yükseltmek 750 dolara denk geliyor. 750 dolar bence verilir. Hocam her şey iyi mi? Güzel. Kolay gelsin herkese. Ben e, şurayı kapatayım şurayı, kapatayım. şurayı da kapatayım. Esmesin şey olmasın. Üşümeyin. Ee, arkadaşlar ben yatıyorum. Hepinize iyi geceler, iyi nöbetler inşallah birileri nöbet tutuyordur yani ne kadar güveniyorum bilmiyorum bu noktada ama öyle görünüyor. Ben dandik evime girdim, burada şey yaptım, ee, haydi bakalım. Ne olan? 649 dolar kalmadı, neden sabah kalmadı? Karakoldaki büroya dön ve yeni emirleri al. Allah Allah! Okey. Gümbüttü sanıyordum ben de. Evet. Yine birilerini bekliyorum. Evet bu hain Gavrilo'nun izni bulmayı başardık. Şu anda Vlad'ın mağazasında. Allah Allah. Hemen oraya gitme onu takip et. Belki bizi isyancıların saklandığı yere götürür. Ee, bir dakika hemen halledeceğim. Şöyle buradan e, şunları alayım. Şunları koyayım. Kaçak bundan sonra ikiye koyalım. Çünkü dümdüz hepsini atacak zaten. Vladım mağazasına git. 5 dakikada. Hiç sorun değil. Bana yalnız ekstra hiçbir şey vermiyorsunuz ha. Ben dümdüz tabancamla gideceğim oraya. Gideriz, orada sorun değil. Gecenin Vlad'ın mağazası neredeydi? dümdüz gidiyoruz. Ee, ana yoldan dümdüz gidiyoruz. Sonra sol yapıyoruz. Yine ana yoldan sol yapıyoruz. Vladım mağazası orada kalacak. Tamam. Bunu mı gideceğim? OK. Aa radyo da yok. Tamam sorun değil, hiç sorun değil. Siren de yok. Wow. Gizli görev. Undercover mission. Ana yoldan sola döneceğiz diye hatırlıyorum. O yüzden toprak yoldan dönmedim. Burası motel, aynen. Okey, buradan değil devam, yola devam. O orada gösteriyor ama sorun yok. Hızlı gidiyor zaten bu araba. Küçük bir araba. Esnekle bir araba. Çevik bir araba. Ha bakın. Ulaşacağımız yere ulaştık bile. Ha, şey oldu bile. Artık doğru yönde gösteriyor. Hemen orada olacağız. Bu araba somuyor muyuz ya? Neden bu dolmuş sürüyoruz biz? Bak, çatışmaya mı gireceğiz şimdi? Ne olacak? ...Gabrilov'u takip et. Hadi Gabrilov hadi. Ulan hali önünün formasına giriyor Ne yapacağız önünün formaya girdik? Biz hain olduğunu biliyoruz. Beni vurdun sen ama olmadı. yo beni öldürdüklerini düşünüyorlar. Doğru. Beni öldürdüklerini düşündükleri için... Gavrilov şu an benim hayatta olduğumu bilmiyor. O yüzden hal üniformalarını giyiyorlar. Çünkü görevlerini devam edebiliyorlar. Halbuki devlet her şeyi bilir. Devlet bütün bu bilgilere hakimdir. O siyah bir arabada gecenin köründe. E, yalnız arabanın içindeki ışıkları kapatsaydık fena olmazmış. Aynen sığınağa mı gireceğiz? Ne yapacağız? Sanırım evet. Ana üstlerine gideceğiz. Hadi bakalım. Yine tek başıma gidiyorum. Çünkü neden gitmeyeyim? Bir inşallah beni takip eden ekipler vardır. Yoksa yine... Yani başımıza gelecekleri şu an telaffuz etmek istemiyorum. Şey yapmak istemiyorum. Gavrilo şüphe etmez. Gavrilo şüphe ediyorsa... Arabanın içinde ışık yaktı. Ön içindir o. simsiye arabanın içinde ışık yakıyorsun. İnanılmaz. Yani bak ben kendi ışıklarımı söndürdüm. Karanlık gecede ilerliyorum. Ay ışığı. Yegane rehberim ay ışığı. Ama ama yaptığın şu işe bak. Şşş. Ee, sakin. sakin. Nereden galiba? Sola mı gitti? Evet. Tamam sorun yoksa Hedef çok uzaktı. Hedef yanımda. Hedef yanımda. Hedefi görüyorum. Şşş. Ee, yapma. Geri git lan. Geri git. Tekrarlayacak mıyız? Göre, oyun başarısız. Gavrilov seni fark etti. Ee, güne yeniden başlama. Mevcut günü yeniden başlarırsan son kontrol noktasına geri dön. İnşallah beni Gavrilov'un yeniden başlatıyorsundur. <gülüyor> ben çok korktum. Ben gerçekten çok korktum. Gavrilov yok yok Gavrilov ben kibrisi değilim. Işıkları da açmadım merak etme. Uzunca bir video oldu. Bazı şeylerin olmasını beklemiyordum. Biraz zamanında farkına varmadım. Çünkü çok keyifliydi. Acayip keyifliydi. Arkadan arkadan takip edeceğim. Yavaş yavaş gideceğim. Gizli gizli gideceğiz. Şu an bir casusluk yapıyoruz. Casusluk faaliyetinin içerisindeyiz şu an. Casus. Sovba bir komünist ülkedeki bir casusluk faaliyeti yapıyor şu an. İnanılmaz klişe ve güzel bir şey oldu. Rum oldu. Gavridol şüpheli durumu düşmez. Düşmez, düşemez. Buralardan bir yerden sol yapacaktı değil mi? Yani buradan sol yapacak. Ha, önce sağ sonra mı sol yapacak? Düşmez, düşmez. Şüpheli bir durum yok. Şüpheli bir durum yok, şüpheli bir durum yok. O şeyin gününe devam eder. Sergaz'a gelmeyeceğim. Sakin sakin takip ediyorum. Dikkatli bir şekilde. Bana mı az önce? Uzakta değil hadi. uzakta değil. Arkasına bakıyor şerefsiz onu takip ettiğimi biliyor. Arkasına bakıyor bak bak bak bak ben takip ediyor muyum, muyum diye. Bana bak ya sen de bu kadar çaktırmasaydın be. Hadi ben çaktırdım tamam ben beceriksizliğimden çaktırdım da. Sen de bu kadar takip ettiğimi bildiğini mi çaktırmasaydın yani. basıyla ile mı ilerliyorsun sen şu an. Biraz Aceristan imkanları bu kadar değildir. Ya abi sizce de fazla hızlı gelişmiyor mu şu an işler? Yani? Ya nereye bakıyorum? Astırıcılar arasındayım bir şey yok ya. Geriden geriden takip ettim bu sefer ya. Çok girdiğim şu an. Şu ışık arkana baktığın zaman beni bulmamaman lazım. Saklamam gerekiyormuş okey. Ama yani gecenin ortasında ağaçların, şalıların içinde... Ya beni görememesi lazım. O ışık doğrusal bir ışık değil ki. Kendi çevresini aydınlatıyor. Salakça yani ben bunun arkasına saklandım adam beni göremiyormuş şu an. Ger gerçekten mi? Gavrilov da biraz hak ediyormuş. Gavrilov'u takip. İçeri gireyim mi? İçeri giriyorum ben. Gavrilov ile yüzleş. Yoldaş çekinme, girebilirsin. Silahlı değilim. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor, ben ağaçların arkasında minicik ağaçların arkasında saklanırken bir beni görmen gerekiyor. İki, yani takip edildiğini bildiğini bu kadar fazla çaktırma. Çaktırma. Allah aşkına çaktırma. Ama de konuşalım. Konuş bakalım. Söyle. Kısa bir süredir burada olduğunu ve tüm gerçeği bilmediğini biliyorum. Bu tiran Acarov, özgürlük ve demokrasi için uğraşanların hepsini başından atar, öyle mi? Nasıl Acaristan'ın ismi Acarov'dan mı geliyor? Çok. <gülüyor> Muhalefet lideri Mikhail Garin onu zehirlemeye çalıştıktan sonra zar zor hayata tutundu. Baya Rusya şeyini takip ediyoruz şu an. Onun tarafından yaratılan kanlı yumruk bu suç anlaşmasını durdurmak için her şey yapacaktır. Tam da kanlı yumruk da çok da iyi şey bir isim değilmiş. Ya komünistlerin evlerine uymaya devam edebilir ya da bizlere katılıp bu zavallı ülkeyi kurtarabilirsin. Ee... Ya hayvan herif şerefsiz yani şeref yoksunu akıl yoksunu onur yoksunu gurur yoksunu herif sen beni vurmadın mı az önce sen beni sen bizi vurma sen beni vurmadın mı orada beni vurup orada bırakmadın mı sen tutukla lan şunu tutuklayın şunu çok büyük bir hata yapıyorsun dostum e birader sen yaptın hatayı Gavrilov kaderinin farkında fakat tutuklanmaya karşı koymuyor. Karakola giden tüm yolu sessizce geçiriyorsunuz ve onun sözlerini aklında hala tekrarlayıp duruyorsun. Gidilen yere varıldığında hain eski dostları tarafından gerektiği şekilde karşılanıyor. Yazık yazık. Yazık. Çok yazık. İnsan, insan kendi devletine bu şekilde şey yapmaz. 848 dolara çıktık baştan. Bir baştan söylüyorum bir komünist ülke ülkede doların kullanılması bana çok tuhaf geliyor ama olsun. Burası da öyle bir ülke. Acaristan'da böyle bir ülke. Yaşamaya çalışıyor burası değil burası nezarethane. Orada da uyumayı seçebilirim ama içerideki çok memnun kalmayacaktır. Veya duruma göre ben çok memnun kalmayacağım. <gülüyor> çok güzel ya. Aa hadi uyulalım artık ertesi güne uyanalım. Of, of. Yorucu bir gece oldu. Evet değerli dostlarım, değerli apoplarım ee, çok teşekkür ederim. Değil bu çok teşekkür ederim. E, bir e, güzel e, videoda daha, bir güzel macerada daha. Bana katıldığınız için devam edeceğiz, bu maceraya devam edecek. Çünkü ben caiyip keyif alıyorum bu oyunla şu an ve bundan keyif almaya devam etmek niyetindeyim. Sadece şöyle bir kontrol etmek için bakıyorum. Geri bir tek açık yeşil kaldı ve şu araba açık yeşil, şu araba yeşil renkte. Okey, tamam, bakacağız. Ee, evet, ee, yine e, yorumlarınızı, e, ipuçlarınızı. Ve ee, her türlü düşüncenizi e, yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Merak ettikleriniz, merak ettiğiniz şeyler varsa açıklama kısmında bir sürü e, linkimiz mevcut. E, sonraki videoda yayında görüşmek üzere. Hayatta mutlu, huzurlu ve e, yüksek çözünürlüklü keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.